Can nedir sizce? Canlı ile cansız olma halini nasıl tanımlarız? Nasıl evleniriz? Ya da bugüne kadar ki baktığımız canlılık kavramına daha başka açılardan ve şekillerden bakabilir miyiz? Gelin birlikte inceleyelim. Bu dünya hayatı içerisinde ruh ve beden ile oluşan halimize insan diyoruz. Ve insan olmanın, hayatta olmanın en önemli faktörünün de canlı olduğunu, canlı olabilmek olduğunu ve canlılığın ve canlılığın sona erme halinde ölüm diye tanımlıyoruz. Peki o zaman bu canlanma nasıl önce oluşuyor? Ve biz... Daha sonradan gerçekten canlılığı nasıl tarif edeceğiz? Bunları irdeleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, daha anne karnındayken beden içerisindeki bir hareketlenme biliyorsunuz başladı. Fakat bu başladığı an itibarıyla aslında canlanma başlamış olsa da ruhlanma başlamadı. Ruhsal varlığın bedene bağlanması bu anne karnındaki cenin pozisyonda doğumdan önce ve orada da aslında varlık bir gelişim sürecini tamamlıyor. Yani dünyadaki belki ilk tek hüceliden çok hüceliye bir bakteriden belki de bir suyun içinde yaşayan oradan bir hayvana ve oradan bir insana dönüşecek kadar aslında işte bu 9 ay, 10 gün gibi bir ortalama bir süreyi bütün insanlığın evrimini anne karnında yaşayarak gerçekleştiriyor. Bundan sonraları da belki olabilir. Ama şu anda bizim insan olana kadar geçirdiğimiz anne karnındaki sürecimiz bütün tekamüllerimizin, dünya üzerindeki yaşanan bütün hayatların ve evrimin bir tarihi ve bir canlanma süresi. Ve bu canlılık son nefese kadar devam ediyor ki aslında nefes almamız bittiğinde de en az 3 güne kadar canlılığın devam ettiği söyleniyor ki bu sebeple uzak doğuda diyelim ki öldüğü iddia edilen bir kişiyi onun için hemen gömmüyorlar. Onun daha canlanabilme, tekrardan e, hayata dönebilme ihtimaline karşılık belli bir süre daha e, gerçekleşiyor ki ki 3-4 gün içerisinde tekrardan canlanan bir süre insanlar, vakalar mevcut. Şimdi biz bu bedenin terk edilişi sırasında evet belli gramlar eksilerek işte e, o can ya da diğer deyimle aslında daha ince titreşimli bedenin buradan ayrışımıyla bedenle olan işbirliğinin kesildiğini biliyoruz. Ve bir yerde sanki bir göbek kordonuyla bağlı olan varlığın bu göbek kordonunun kesilmesi gibi diğer bir deyimle yaptığımız bazı çalışmalarda teker teker ayak ucundan başlayan canın çekilmesi işte kademeli bir şekilde göbeğimize, göğsümüze, boğazımıza ve boğazda gelip de hani böyle belli bir süre beklediğini ve bu beklentide kabul ve onay varsa çıkabildiğini, buradan tamamen temasın kesilebilmesinin de aslında o göbek kordanının kesilmesiyle olduğunu ama kesilse de yine beden etrafında belli bir zaman kalıp buradaki otomatik imajinasyon devre ve işlerini tamamlayarak gittiğinden çeşitli videolarımıza da bahsetmiştik. Şimdi burada bizim can diye aslında bir fişimiz var. Yani bu bedene bu can takıldığı an itibariyle bu bedende oluşan bazı hareketler, eylemler, düşünce, duygu sistemleri var. Ve bu fiş çekildiği anda sadece fizyolojik değil, enerjisel olarak da ruhsal olarak da bu bedendeki tüm tezahürleriyle beraber aslında kıyafetin, elbisenin bırakılarak Başka bir ince tarafa geçilmesi söz konusu ki işte aslında can ve cansızlığın ayrımını bugüne kadar böyle biliyorsunuz. Fakat bunun dışında şimdi daha başka bir açı açacağız. Yeni bir kapı açacağız. Peki her nefes alıp veren gerçekten canlı mı? Gerçekten yaşıyor mu? Yani diyelim ki bir bitki evet nefes alıp veriyor ve diyoruz ki bu canlı. Ama onu kopartıyoruz. Belli bir zaman yaprağı yine canlı. Nefes alıp vermese de canlı ya da eylemine devam ediyor herhangi bir kök olmadan. Fakat insan için tam tersini söyleyeceğiz. Yani insan nefes alıp veriyorken de cansız olabilir. Nasıl diyeceğiz? Şöyle ki aslında an içerisinde kainat her an yenileniyor. Ve bu yenilenme içerisinde olduğu yerde kalanlar için kendini bir alan içerisinde hapsedip yeninin içerisinden herhangi bir şeyi almayı reddedenler için, yeniyi alıp vermeyenler için bir tekrar döngüsel durum devam ediyor ki aslında burası cansız bir yaşam. Ve bugün insanların çok büyük bir kısmı her gün aynı şeyleri yaparak ve tekrarlayarak aslında cansız bir hayatın içerisinde yaşamakta. Yani yeniyi hayatlarına almayarak, yeniyi içeriye bir nefes olarak almayarak ve hayatın içerisinde sadece geçmişte ve zaman bağımlısı olarak yaşadıkları için aslında canlı gibi görünüp cansız bir hayatı yaşamaktalar. Peki nasıl canlanabiliriz? Bu bir yerde bizim hayatın akışı içerisinde bu akışla birlikte hareket etmemiz de mümkün. Yani hayatın bize sunduğu gerçekleri, halleri, durumları o anda diye içimize alarak diye alarak, kabul ederek hayat içerisinde bir kabulle o an içerisinde an beyan Geçmişten yeniye sıçrayışlarla, yani yeninin içerisinde her an yeniden bir eyleme, bir duruma bakarak yeninin içerisinde yeniden adapte olabilme haliyle yaşayabiliyorsak biz canlanabiliyor, hayatın içinde filizlenebiliyor ve yeniye köklenebiliyoruz. Eğer geçmişe köklenmiş bir şekilde hayat içinde devam ediyorsak o zaman geçmiş de bizim peşimizi bırakmayarak Geçmiş olayların tekrarı ya da duygusal çeşitli bağlarla, bağımlılıklarla sadece geçmiş tekrarı yaşanıyor. Bu durumda olanların sayısı bugün yüzde olarak çok çok fazla. Canlanabilenlerin, gerçekten canlı yaşayanların sayısı da çok az. Ama canlanabilmek, hayatımıza can verebilmek hepimizin elimizde. Bu hani küçük neşe, haykırışlarıyla, ah ben ne kadar neşeliyim, ne kadar canlıyım, kısa böyle saman alevi gibi sıçrayan canlanmalardan bahsetmiyorum. Gerçekten sağlıklı olabilmenin, hayatta var olabilmenin an beyan şükrüyle, çalışan herhangi bir şeyini hissedip oradan tad alabilmek, yediğin bir yemekten, buluştuğun herhangi bir tattan, lezzetten buluşmanın keyfini alabilmek, Anbeyan buluştuğun her şeyin sana sunulan, sunulun yaradan olduğunu ve o yaradanın sunduğuyla buluştuğun için müthiş bir hazla, lezzetle hayat içerisinde bir buluşan olarak akmanın tadı ve lezzeti. Canlılık. Cansızlıksa bunlardan mahrum kalmak. Kendini mahrum etmek. Yani bildiğinde kendini kul ve köle etmek. İşte her birimiz aslında. istersek hayatla buluşan olarak, An içinde, ak an olarak, bu akışın içerisinde canlıyız. Eğer bataklık gibi, durgun, geçmişe bağımlı, geçmişin içerisinde, durgun bir hal içerisinde, eğer bekliyorsa, durağın bir ilerlemeden, hatta hayat ilerlerken gerileyerek bir bilgiyle, halle, bakış açısıyla, korku ve endişelere teslim olmuş olarak yaşamayı seçiyorsa da aslında cansız. Yani bugün canlı gibi görünen birçok kişi cansız olabilir. Bizim seçeceğimiz ise canlanmak, can alabilmek. Yani canımızı tatla, hayatla, hayatın güzellikleriyle buluşturarak buluşan olabilmek. Ve hepimizin dileği odur ki, Buluştuğumuz yarat an olsun. Saygılarımla, hoşçakalın.